Bugün 12 Kasım 2021 Cuma Venüs günündeyiz güne kova burcunda boşlukta başlayan ay sabah erken saatlerde önemli bir açı yapmayacak genel olarak daha iyimser ve rahat enerjilerle güne başlayabiliriz kişisel konfor ve tembellik eğilimi de artacağından sabah saatlerinde önemli işlerde ilgilenmemiz zorlaşabilir kararsızlıklar ve belirsizlikler oluşabilir ay saat 10.53 de balık burcuna geçecek ay balık burcuna geçtikten sonra duygusal hassasiyetimiz artabilir Bugün Balık burcundaki Neptün'le Akrep burcundaki Güneş arasındaki üçgen açı kesinleşecek. Maneviyata ilgimiz ve sezgilerimiz güçlenebilir. Ruhsal ve sanatsal alanlarda güçlü ilhamlar alabiliriz. Kolektif bilinçle bağlantıya geçmemiz, büyük vizyonlar oluşturmamız da mümkün. Geçmiş yüklerden kurtulma, merhamet, bağış, yardım gibi temalar öne çıkabilir. Çevremizle iletişimde daha empatik ve anlayışlı olabilir. İçsel ve dışsal manevi yardımlar alabiliriz. Bugün yalnız kalmaya zaman ayırıp duygularımıza ve sezgilerimize odaklanmak, tefekkür etmek faydalı olabilir. Akşam ve gece saatlerinde balık burcundaki ay ile oğlak burcundaki venüs ve ardından akrep burcundaki mars olumlu açılar yapacak. Su elementinin yakın ilişkilerimizdeki empatik etkisi artabilir. Sevdiklerimizle vakit geçirmek, anlaşmazlıkları gidermemiz mümkün olabilir.